Yaşadığımız bazı belki bedensel, duygusal, zihinsel belki bazı baskılar oldu. Belki yokluklar çektik. Zorlanmalar yaşadık. Bu malemenin içerisinde. Kardeşler arasında, aile içerisinde hastalar oldu, zorluklar oldu. Ve bunların her bir tanesi aslında sizlerin bir taraftan genetiğinizi işledi ama bir taraftan da sizin Güçlenebilmeniz için sizin kader planınıza ısmarladığınız ve sipariş ettiğiniz şeylerdi. Hiçbir tanesi tesadüf değildi. Her yaşadığınız olayın sizin gelişiminize ilerlemenize mutlaka bir ayı hatta faydası vardı. Ama şimdi şunu diyeceğiz. Ya şimdi hastalık seyrettik bazen ne faydası olabilir? Bazen Zorlanan, kaybedilen, belki bazen ölümle, bazen çok büyük zorluklarla yaşanan hayatları, halleri seyrettik. Bunların bize ne faydası olur? Şimdi bir taraftan, bilelim ki hayatları çok kolaylaştırılanlar, hayatın kıymetini birçoğu zaman daha az veriyorlar. Bu illa zor bir halde yaşamamız demek değil. Ama insan her türlü kolaylık ve güzellik ona sunulduğunda birazcık kolay şımarma haline sahip. Yani şimdi bakın, burada her türlü doğanın güzelliği var. Şimdi, fakat baktığımızda, şimdi ee, mesela Malatya'nın gelişimi nerede çok fazla bir şey verilmişse o alanda zayıftır. Yani şimdi mesela bizim burada birkaç tane çok güzel tatlı vardır. Şimdi tamam da kayısı tatlı, kiraz tatlı, <gülüyor> armut tatlı, her şey tatlı. E tatlı kültürü o zaman Malatya'nın çok gelişmiş değil. Diyebilir misiniz ki yani biz evde işte bir e, Antep'in, Antakya'nın bilmem neyin tatlıları yapıyoruz diyemezsiniz. Yani benim hani babaannelerimden falan da biliyorum. ...yani süt tacımız vardır... ...işte hani arada böyle bir ev baklavası vardır... ...ama hani orta halli ...ama şimdi... ...çünkü burada doğa o kadar güzel şeyler vermiştir ki... ...gerek yok... ...zaten Allah'ın verdiği iki tane kayısı yiyorsun... ...hani bal mı yiyoruz... ...yani baklava mı yiyoruz... ...ama git şimdi az aşağıya Antep'e... ...kireşi toprağı vardır... ...bir fıstığı bir üzümü vardır... ...mecburdur o, o tatlıyı... ...baklavayı yapacak... ...her türlü o güzel şeyleri yapacak... Hayat onu oraya zorlar. Bakın. Şimdi oradaki o eksik durum onları o alanda güçlendirir. Bu sebeple her biriniz yetiştiğiniz ve büyüdüğünüz coğrafyada ve dönemde hangi alanda en çok eksiklik yaşadınız, en çok zorlandınız, o alanları en çok güçlendirdiniz. Hayda! Şimdi ne kadar ters değil mi? Yani... En zayıflıkların, çocukken kendini en böyle hani şey hissettiğin, yani bu alanda benden bir şey olmaz, kendimi bu alanda eksik hissediyorum dediklerini en çok kuvvetlendirecek yollar, yöntemler buldu. Hepimiz böyleyiz. Şimdi benim de kendimce eksik ve zaaf hissettiğim taraflar vardı. Ben de çok kolay kanabiliyordum. Kim ne dese doğru diyordum. Yani insan yalan mı söyler? İnsan herhangi birini kandırır mı? Öyleyse herkes doğru söylüyor. Herkesin söylediğine ona göre itaat edeceğiz. E bir bakıyoruz ki her insan yeteri kadar belki dürüst ve doğru olmayabiliyor. Şimdi bu sefer onların doğru söyleyip doğru mu söylemediğini anlayabilmek için bir sürü okuma yolları ve yöntemleri geliştirmek durumunda kaldım. Ve o kadar zayıf ve aciz hissettiğim alanda bir baktım ki e, bayağı ilerledim. Yani bugün birçok kişiden daha fazla okuma pek yapabilirim ve artık hayatın matematiğini, olayların sistemini, kaderin kodları, kodlamalarını anlatır duruma geldim. Benim bu zayıf tarafım, yani o insanları tanıyamama ve okuyamama tarafım beni okuyucu hale Şimdi diyebilir miyim? Ah o gün daha güçlü olsaydım da daha bilmem ne yapsaydım ki tabii bu sebepten dolayı geçmişte bir sürü dolandırılmalar, bir sürü insanlara hani para kaybettirmeler, bilmem neler bir sürü haller durumlar yaşandı. Ama iyi ki o olmuş kazançlarıyla karşılaştığımda şükrediyorum. Öyleyse hepiniz yaşadığınız zorluk gibi görünen ve sizi o gün için eksik bıraktığınızı zannettiğiniz şeyler zaman içinde, bugün sizin güçleriniz oldu. Hatta sizi güçlendirmek üzere belki daha bugün bile bir sürü şeyler sipariş ediyorsunuz. Çocukluğumda böyle dövüş sanatları vesaire böyle bunlarla ilgili çalışmalar yapıyordum. Ve e, bu çalışmaları yaparken şöyle bir şey öğrenmiştim. Bir baktım. E, Uzak doğu mesela Shaolin rahipleri olsun, tapınaklarında olsun, çocuklar e, diyelim ki kiremit falan kırdırıyorlar, belli sopalarla bir şeyler kırdırıyorlar ve onları yaparken çocukların elleri kırılıyor. O kadar vahşi dedik, yani bunlar böyle çocuklara böyle zulmediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Daha ileri zamanda onları okuduğumda şunu öğrendim, her kırılan, her incinen daha güçlü kemik dokusu yapıyormuş daha sonra işin e, tıbbi tarafında öğrendiğinde vücut oraya daha fazla kireç yığıyor madem diyor burada bir zayıflık var burada bir kırılma var ben o zaman orayı daha sert daha güçlü ve daha sağlam yaparım şimdi bu Allah'ın matematiğinin işte her yerde bir yer, şekilde tezahürü zayıf zannettiğiniz yeriniz onun için en çok güçlendi ama bugün belki aile içinde ya da birçok alanda kendinizi çok güçlü zannettiğiniz yerlerden de çok gol yediniz. Ya bu alanda çok iyiyim. Hatta benim midem çok sağlam, taş gibidir. Mideler gitti. Benim karaciğerim çok iyidir. Ne yersem, ne içersem bir şey olmaz. O güçlü zannettiğiniz yerler bu sefer zarar görürken hassas ve zayıf olarak gördükleriniz yerlere itina ettiniz, daha güçlendirdiniz ve çok daha iyi duruma getirdiniz. Bu, insanın doğası. Hepimizde bu var. Bu taraftan şimdi biz bir bilgi, bir hani enerjiyi sağarak hayata bir daha baktığımızda şunu görürüz. Öyleyse, her birimiz yaşadığımız eksiklik, rahatsızlık, hastalık zannettiğimiz şeylere ve durumlara şükredebilir ve teşekkür edebiliriz. Ya olur mu? insan hiç hastalığına şükreder mi? Bir an evvel ondan kurtulmak ister. Bir an evvel onu değiştirmek ister. Oysa ki bugün bazı alanlarda sıkıntılar var. Ülkemizin de var. Şu anda diyelim ki bir ekonomik durumdan hatta saldırı ve ekonomik savaşın içinden geçiyoruz. Çok yakın zamanlara kadar biyolojik bir savaşın içindeydik. Hala esintileri devam ediyor. Ama emin olun ki Bunların her bir tanesi bir taraftan bizleri güçlendiriyor ve güçlendirecek. Ama şu da var. Hani beni öldürmeyen beni güçlendirir. Orada bırakan, kendini zayıf hissedip de ben bunu yapamam, edemem diye hani böyle dönenler için değil. Orada gerçekten işte olanın sizin hayrınıza ve faydanıza olduğunu anladığınızda. Şimdi öyle denmiyor mu? bir yaprak bile kımıldamıyor onun izni olmadan. Öyleyse olan doğru ve en iyisi ise şu ana kadar yaşadıkların senin olumsuz olarak nitelendirdiklerin de dahil olmak üzere aslında en hayırlı, en faydalıydı. Ve bunların her birinde senin mutlaka bir imzan vardı. O imzan sözündü. Söz ile ol demeden şu ana kadar hiçbir olayı, durumu da yaşamadım. Şimdi bu tekrardan yine bize e, enteresan geliyor önce. Ne yani? Benim şimdi yaşadığım ya da yaşayacağım her şeyi sözlerim mi belirledi? Evet. Çünkü ifade etmeden, sana sunulanı imzalamadan söz ile o kader tecelli etme. Evet, plan var ama o planı değiştirebilme hakkı da sana veriyor bu muhteşem sistem. Yani, her birimiz aslında an be an mevcut olan sistem içerisinde yenilemeler yapabilme hakkına sahibiz. Bu bizim cüzi irademiz. Peki, Madem ki biz kaderi değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz, programı bu kadar yenileyebiliyoruz, o zaman külli iradeyi nereye koyacağız? O külli iradede küresel zaman içerisinde zaten her şeyin olmuş bitmiş halidir ve biliniyordur. Bizim cüzi irademizle buradaki insan olarak değiştireceğimiz ve dönüştüreceğimiz şey ise burada gördüklerimiz, okuduklarımız, anladıklarımız ölçüsünde kendimize faydalı olanı yeniden seçebilme hakkıdır. Öyleyse şunu diyemeyiz. Bu kader bana dayatıldı ve dayatılmış olan bir kaderi yaşıyorum. Şimdi geçenlerde öyle bir programa katılmıştım işte bir ilahiyatçıyla şimdi ne enteresandır bazıları buna itiraz ediyorlar hayır diyor insana dayatılmış kader vardır ve insan bunu yaşamak zorundadır e o zaman niye hesap var senin iraden yoksa senin seçme hakkın yoksa niye hesap var işte buradaki bu ince noktayı anlayamayan tabi zaman içinde bir sürü kişiler olmuştur oysa ki İnsan kendi hayatını, kendi kaderini, her bir durumu an be an kendi dönüşüm ya da eskide kalma hakkıyla kendisi seçiyor. Bakın burası ne kadar önemli. Peki ben öyleyse şu an kendime yeni bir gelecek seçebilir miyim? Evet. Peki neden seçemiyorum? Çünkü sürekli eskisi gibi bakıyorsun dünyaya. Ne demek bu? şimdi öğretilen şekliyle hayata bakmaya devam ettiğin müddetçe başka çıları göremiyorsun. Şimdi burada bize tabii ki dedik bir şekilde geleneklerimizin ve göreneklerimizin verdiği çok önemli bilgiler var. Bu bilgiler aslında gerçekten müthiş bilgelik ve müthiş ilim taşıyorlar. Fakat gerek savaşlar, gerek bir sürü dışarıdan müdahalelerle bu bilgilerin kaynağı silindi ve bağlantıları kesildi. Birçoğunuzun anneannesinin, dedesinin yaptığı çeşitli hareket ve davranışları siz kurafe zannettiniz. Çünkü onlar da sebeplerini bilmiyorlardı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, çeşitli savaşlardan sonra, ülkemizde neredeyse alimler tükendi. Hepsi birer birer çeşitli yerlerde öldürüldüler. Zenginlerimiz öldürüldü. Yani Osmanlı yıkılıp da Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda kaç tane alimimiz ve kaç tane zengin iş adamımız var? Bakın, var mı ya da? E tabii ki bunlar yani sistemli bir şekilde olmuştur ama bir belki de yenilenme oldu. Bir yenilenme yaşadık her birimiz. Ve bu yenilenmede şimdi sil baştan hepimiz yeniden hatırlayacağız. Ya Bir hareket yapıyorduk. Bunun sebebi ne? Şimdi diyelim ki ibadet yapıyorsunuz. İbadet çok önemli. Hangi türde yalvarması, yakarması, tesbihi, namazı, orucu ama bunların her bir tanesinin araç olduğu bazen unutuldu. İbadetlerimiz bizi bir yere taşımak için olduğu unutuldu. Ama bizim anneannelerimiz, dedelerimiz bunları biliyordu. Ve birazını belki bize anlatabildi. Toprakla ilgili, doğa ile ilgili, hayatla ilgili sizlere neler öğrettiler? Şimdi sabahleyin diyorum. Mesela hani şöyle şöyle yapan var mı annesi anneannesi hani böyle şeytan kulağına sağır. Evet. böyle yapanlar var değil mi ne kadar saçma bir hareket zannediyorsunuz sizce neden yapıyor kimler yapıyor ilk aldırsın Hocam günah diye yapmıyoruz ama anneniz yapıyordu değil mi anneanneniz yapıyordu, ya, yapıyordu ya. sizce yani eski insanlar sebepsiz yere böyle bir şey yaparlar mı yani onların akılları yok muydu yani bütün işleri ilim ve hani böyle şeylerle uğraşırken. Bakın. Çünkü sözün büyüsünü, kıymetini biliyorlar. Söyledikleri zaman olacağını bildikleri için o anda bozmak nötrülüyor. Bak. Ses, söylediğim şeytanın kulağına sağır diyor. Söylediğini iptal ediyor. Farkında. Bunu bir hareketle de, bir eylemle de yapıyor. Şimdi buna benzer. Yani şimdi e, sabahleyin soruyorlar bana. Şimdi diyorlar ki biz diyorlar hani öldüklerinde şişmesin diye bıçak koyuyoruz. Yok derim şişmesin diye değil. Çünkü ölen öldüğünü bilmiyor. Etrafında geziniyor. Bedenin üzerine bıçağı gördüğünde he, bıçak var, beden var, yatıyor, hareketsiz. Demek ki ben öldüm. Bak. Basit bağlantılar. Ama... Zannetmeyin ki anneanneleriniz, neleriniz, dedeleriniz bunları bilmiyordu. Yani Belki belli bir zamana bilgi aktarıldı, eylemler aktarıldı ama işin sebep ve matematiği kapatıldı. Bunlar size ulaşmadı. Burada onun için bilerek yapmak önemli. Ezbere tabii ki demiyorum ama her birinin bilgisi var. Ee, Youtube videolarımız var. Neredeyse 400 tane, bugün baktım 1000 tane şeyimiz olmuş instagramımız olmuş ee, ve daha anlatan aktaran bir sürü e, bu konuda değerli kişiler var ki siz istediğinizde bilgiye ulaşabilirsiniz ama bilgi o kadar çoğalınca bu sefer o kadar yok oldu sanki hiçbir bilgi yokmuş gibi çünkü o kadar bu sefer çöpler de araya koydu ki tabii ki ayıklayacaksınız kendinize faydalı olanı oradan çekip çıkaracaksınız ama şu var geleneğimizi ve göreneğimizi Oradaki bilgileri almak çok doğru, çok güzel. Ama o bilginin üzerine şimdi ne koyalım? Ve şimdi bu hayatın içerisinde biz bunu nasıl duymalayalım? Şimdi dedik ya, özellikle bizim Malatya muhafazakar bir memlekettir. Yani geleneğini, göreneğini, yani ben mesela Malatya'yı e, Trabzon ve çok benzetirim. Aynı benzer hatta orada da durumlar şeydir yani. E, Gelenek ve görünek vardır. E, baba hakimiyeti vardır. Yani arkada anne idare eder ama baba hakimdir. Anne sessiz sedasız yani arkada hani işleyebildiği kadar. <gülüyor> ama yani bir erilin şeyi vardır yani dedelerimiz, şeylerimiz böyle olmak durumunda kalmışlar. Şimdi tabi buna ihtiyaç vardı ama bugün her biriniz hayata yeteri kadar doğru şekilde köklenebildikçe Hayatı sevebildikçe, ilahi kanunları ve nizamı öğrenebildikçe ve uygulayabildikçe dışarıdan, ailenizden olan baskılar azalır. Bakın ne kadar önemli bir formül Ya hayır benim işte babam öyle çok baskı yapıyor ki işte şöyle yapamıyorum. İşte annemin zoruyla bilmem ne yapıyorum. Neden buna ihtiyacın var? Çünkü eğer o baskı ve kural olmasaydı sen iç disiplinini hatırlayamayacaktın. Öyleyse gerçekten neden burada olduğunu insan hatırlayın. bu hayatın görevlerini nedir bu hayatın görevi diye sorun var. Bu hayatın görevlerini doğru şekilde yapabiliyorsak o zaman dışarıdan bir baskıya ihtiyaç kalmıyor kendiliğimizden yapıyoruz yapmamız gerekiyor şimdi iki tane çocuğunuz var diyelim ki bir tanesi zaten kendi faydasını hayrına çok güzel bir şekilde çalışıyor yemeğini yiyor, dersini çalışıyor yani gidip de herhangi bir şekilde ona baskı yapar mısınız? E zaten yapıyor şimdi diyelim ki sürekli bilgisayar başında hiç elinden telefon düşmüyor yemek yemiyor, kendini unutuyor bilmem ne yapıyor e dersiniz yani nasihat etmek zoruna kalırsınız Bak, böyle yaparsan şöyle olur, e kurallar koyarsınız yasaklar koyarsınız Bakın. Neden? Çünkü o kendi sınırını bilmiyor. Biz de Allah'ın bir çocuğu gibiysek. Bize de hayat bazen anne babalarımıza, bazen devlet ya da yönetim sistemleriyle baskı yapmak durumunda kalır. Neden? Çünkü biz sınırımızı bilmediğimiz. Öyleyse sınırımız nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Nerede bizim faydamıza olanı alabiliyoruz, görebiliyoruz neredeyse bunu göremiyoruz işte anne baba nasıl ki bildiriyorsa kadersel sistemde size bir bakıyorsunuz ki çeşitli bazen olaylarla bazen hastalık ve rahatsızlıklarla bazen kayıplarla bazen sosyal durum ya da ekonomik baskılarla durumlarla sizi bir yere bir şekilde yönlendirmeye çalışır der ki senin bu baskıya ihtiyacın var Şimdi diyelim ki bazı kişiler parasızlık çekiyor. Bazı kişiler para için çalışmak zorunda hissediyor kendini. Ama çalışmazsa aç kalacak. Çalışmazsa evine para götürecek, götüremeyecek. O zaman o zoraki mecburen bir işi yapmak durumunda kalıyor. Bugün şimdi her birimizindeki farklı alanlarda kendini mecbur hissettiği durumlar oluşmuştur şu ana kadar. Şimdi bütün bu mecburiyetler nereden kaynaklanıyor anladınız mı? Öyleyse biz harekete geçtiğimizde dürtüklenmek zorunda kalmıyoruz. Nerede tembellik edip yayılıyoruz? Hayat bizi dürtüklüyor. Nerede uyuyakalıyoruz? Hadi diyor annem okula git. Yok biraz daha uyuyacağım. Hadi biraz daha Sarsıyor olmuyor. En son bir kova suyu getiriyor, boşaltıyor. <gülüyor> i̇şte bazen ülkemizde, bazen dünyada da böyle şoklar yapılır. Çok yakın zamanlarda dünyada bunları seyredeceğiz. Yani maddenin ve dünyanın içerisinde uykuya dalanlar, uyku tozuyla maddenin bazen o cazibesine kananlar uyandırılacaklar. Rahat olun. Ülkemizde de olacak Kim ki bu ülke için faydalı bir şeyler yaptı. Vatan için, millet için, insan için, insanlık için. Onlar kendi ödüllerini alırken kimler de yanlış yaptı? O yanlışın durumlarını nasıl aldıklarını seyredeceksiniz ve şaşıracaksınız. Kim olursa olsun. Ama faydalı ve güzel şeyler yapanları da göreceksiniz. Ama yapmayanları da seyredeceksiniz. Her bir alanda. Yani bilimde de, siyasette de, tıpta da <gülüyor> kendi görevini doğru yapan doktoru da göreceğiz. Ama başka hesaplarla belki fayda vermeyenleri yanlış yapanları da göreceğiz. Ve çok kısacık zaman içerisinde İnşallah bir dahaki kitap fuanı geldiğimize demiştiniz diyeceksiniz. <gülüyor> evet. Böyle yani. O kadar da hızlı şimdi öyleyse ilahi adalet var ve bundan emin olun. fakat biraz yavaş işliyor gibi görünür. Mesela devletin sistemi de öyle. Biraz yavaş işliyor gibi görünür ama işler, ilahi adalet de hem yeryüzünde hem de gökyüzünde tam ve eksiksiz çalışır. Ama biz kendimizden sorumluyuz. Sakın ola ki birileri de şu cezayı alsın. Biri... Bununla ilgilenmeyin. Sadece onlara şahitlik edin. Bu dünyada adalet var. Bazıları da şöyle diyor. Ya işte birileri bak işte şunu yapıyor, bunu yapıyor, işleri çok şükür iyi gidiyor, ne güzel. Bak her şeyi olumsuz yapıyor olsa da kötü gitmiyor. Sakın ki öyle görmeyin. Sonuna bakın. Her şeyin sonuna bakın. Çünkü bu dünyadan giderkenki haliniz çok önemli. Hani diyelim ki en sonuna kadar çok iyi gittin, ama ölüm sistemini beceremedin. Yani dünya ile yeryüzüyle helalleşemede gittin, bitti. Son dakikaya kadar bir sürü olumsuzluklarla gittin, ama son nefesinde o bir an dahi kalbinde o birliği hissettin, titreyerek la ilahe illallah diyebildin, işi bitirebilirsin. Ha, ne olsa son dakikada da <gülüyor> bırakmayın, <gülüyor> böyle biraz son an realitesi vardır ya son dakikada <gülüyor> atarız gore gideriz demeyin sakın. O iş öyle de değil tabii ki, o da bir birikim oraya kadar çünkü gerçekten samimi niyetlerle gittiyseniz o son anda tüm hayatınız gözünüzden geçerken birleştirip buluşabilirsiniz ve buradan giderkenki ölüm şeklimiz çok önemli. Uyuyarak gidenler, anlıyorsunuz neden uyuyarak gitti. Şok ve kazalarla ölüm yaşayanlar burada neden bırakamadıklarını, neden hızı terk etmek gerektiklerini görürsünüz. Birçok ağır hastalık teslimiyete götürür insanları. Benim çok yakın akrabalarım, seyrettiklerim teslim olmak istediler. Teslimiyete direndiklerinde ağır hastalıklarla vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Ama önemli olan o teslimiyete ulaşabilmek. Gördüğünüz, seyrettiğiniz değil. Orada belki çok zor durumlar da olsa, onlar emin olun ki bazen o ağrıları, o rahatsızlıkları, o zorlanmaları talep ettiler, dilediler. Olur mu diyeceksiniz? Bazen bedenler küçülür, ağrı kesicilere ihtiyaç duyulur, çok ağır ameliyatlar yapılır. Ama emin olun ki o bire ulaşabilmek için, buluşma noktasında orada olabilmek için hepsine değerdir ve kabul edilir. Onun için sakın ola ki hiçbir insana acımayın. Bu acımasızlık ya da gaddar olmak değil, Allah'ın adaletine güvenin ve emin olun. Ama o kişinin yanında olun talebi varsa, tabii ki yardımcı olun ama o yardımı da kendiniz için yapacaksınız. Çünkü zaten her birimizin işini gören var. Hiç kimse açıkta kalmaz, hiç kimse de mağdur edilmez. E tamam da şimdi kişi kendini ezmek, birazcık hasta etmek, rahatsız etmek ihtiyacındaysa da duası zikri niyeti böyleyse de onun da talebi karşılanıyordur. Bakın talebi karşılanıyordur. Onun için kainat dua ile yönetilir. Sizler de hayatlarınızı dua ile yönetirsiniz. Bir bakın ne kadar dua ediyorsunuz, ne kadar dillendiriyorsunuz isteğinizi, sığma talebinizi. Zora düştüğünüzde mi? Yoksa gerçekten işler iyiyken de Allah'ı anıyor musunuz? Her gün aslında yeni bir fırsattır. Her yeni günde biz sabahleyin doğarız aslında. Bir doğumdur yani. Tekrar doğuş var mı diyorlar. Var işte. Bak sabah doğdum. Akşam da öleceğim. Sen biliyor musun akşam neredesin? 8 saat, 10 saat uyudun. Zamansız bir dünyanın içinde. Nereye gittin, neler yaptın? bilmiyorsunuz. Bazen 2-3 saniyesini hatırlıyorsunuz, rüya diyorsunuz. Hatırlatılıyor. Bak günah diyorlar. Şunları şunları yapacaktın. Söz vermiştin. And olsun demiştin. Andın nerede? Hatırla uyanmak için. Uyuyor, uyanıyor. Ölüyor, doğuyor. Doğuyor. Hatırlamaya çalışıyor. Yani neydi acaba? Çünkü bedenin içine girdiğimizde bir karanlığın içine giriyoruz. İnsan demek, ne demiştim? Unutan demek. Gece ne oluyor? Unutuyoruz. Doğmadan evvel ne sözler verdi? Unuttuk. Ama kalbiniz biliyor. Onun için kalbiyle buluşanlar ve birleşenler kalbindeki bütün bilgi hatırlıyor ve bütün hayatı değişiyor. O an. Hani bir sürü böyle şimdi zor bir şeyler anlatıyoruz gibi ya. Halbuki bir an yani sadece kalbindekini gören, gönlündekini aslında da, şimdi biz hani gönül çok az kullanılıyor artık. Yani daha çok buraya baktıkları için, gönlün de artık nerede olduğunu çok az kişi hatırladığı için kalp diyoruz. Ama nasıl gönül tabii ki? Gönül gözü yani. Gönül gözüyle irtibat kuran, oraya bakan, ya orada hepsi var. Bütün bilgiler var. Bir insanın iyi mi olduğunu Gönlünce anlıyorsun. Şimdi ben de diyorum hani eskiden anlayamıyordum. Şöyle diyordum o zaman çünkü e hepsini Allah yarattı ve Allah herkesi özünde iyi ve güzel yarattı. Doğru mu? Doğru. Tamam da her bir kişinin bir de pasifesi var. <gülüyor> Hırsız çalacak, katil öldürecek. O o görevi yapmak üzere bir planla geldi seçebilir ya da seçmeyebilir özü tabii ki çok iyi her birinin nuru muhteşem ama insan beşer olarak bu dünyada maddeye şeytana da çalışabilir işte burayı yine gözünden de okursun burayı yine halinden, tarından, sözünden de okursun ama kendini okuyabildiğin kadar okursun. Kendini bilebildiğin kadar başkalarını bilebiliyorsun. Öyleyse, bütün bu ilmin özü yine geldi insanın kendini bilmesine. Hani Yunus'un dediği gibi, sen kendini bilmez. Yani istediğin kadar şu matematiği okuyacağız, bu bilmem ne yapacağız. Aslında kendini bildiğin kadar bilebilir. ...kendini aynada görebildiğin kadar... ...kendi gözlerin içine bakabilme cesaretin olabildiği kadar... ...başkalarının göz bebeklerin içine bakabiliyorsun. Ama kendi gözlerinin içine bakamıyorsan... ...başkalarının gözlerine de bakamıyorsun. Aslında hepimizin gözünde yazıyor. Ne olduğumuz... ...her birimiz kalbimizi tam da bebeklerimizden yansıtıyoruz. Ama... Dedik ki kendi gözümüze eğer bakabilmenin cesareti yoksa başkasının da gözünün içine bakamıyorsun. Ama cesaret ister bakabilmekte. Orada buluşa da bilirsin. Orada halleşe de bilirsin. Orada bir an içerisinde uyanabilirsin Aslında her birimiz için her şey hem çok kolay ama e, arkamızı döndüğümüzde de nerede bu diyoruz. <gülüyor> e, ve kendimizi bulabilmek için onun için kendimizi bilebilmek için çünkü göz kendini göremiyor. Bu sefer gidiyor dışarıyı seyrediyor. Dışarıda yansımasında kendini görmeye çalışıyor. Bu sefer arkadaşımızla, dostumuzla kendimizi izlemeye başlıyoruz. Bazen eleştiriyoruz. Sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun. Tamam da o öyle yapıyor da senin bu işte hiçbir dahili yok mu? Sen de sana neyi yansıtıyor dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsan böyle bir şeyi görmek istemiyor. Ne yani diyor? Karşımdaki bana şöyle şöyle davrandıysa bunda ben mi suçluyum? Hayır suçlu yok diyoruz. Ayna suçlu değil. Ne demek yani? Serlettiğin dünya senin bir aynam. Bu dünyada ne oluyorsa işte şu küçücük bir nokta kadar Senden yansıyan oluyor. Bütün tasavvur, bütün alimler, evliyalar onun için noktanın ilmini anlatmaya çalıştılar bize. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Hadi gel de toplayalım diyor şimdi. Yani şey gibi bir taş atıldı ama çıkartmak için biraz emek istiyor. Ama hepsi bir nokta kadar, bir an kadar, bir hal kadar size yakın onun için şah damarınızdan daha yakın neresiyse neresi şah damarınızdan daha yakın yer Bir insana şah damarından daha yakınım diyor neresi evet neresi gönlünüz kalbiniz onun için kainata sığmayan şey oraya sığıyor o kadar yakında onun için o kadar uzakta ve dışarıda aranıyor bu iş. ama şey dışarıya nasıl her şey bilsen bize değil mi? Evet tabi şimdi bir taraftan da bu e, o kadar hani böyle e, basma kalıp kullanılan bir şey zaten her şey sende de bilmem ne adam bakıyorsun işte, etikem işte herhalde yani mekanikte hiçbir şey ifade etmeyen bir bilgi bu için hal yaşadıkça anlayacağız bir bilginin kelimesi değil onun içi kalbimizdeki titreşi önemli. Ne kadar titriyorsa, ne kadar hal yaşatıyorsa bizi o kadar dönüştürecek. Yok eğer herhangi bir bilgi bizim içimize girmiyorsa hayatımıza bir dönüşüm meydana getirebiliyor. Onun için mesela birçok kitap okuyanlar var. Yüzlerce, binlerce kitap okumuş. Yazmış, profesörler olmuş, bilmem nelerin bilmem olmuş. Şimdi Mevlana'nın dediği bir şey var. Merkebe de diyor, yüklersin. Ne kadar yüklersen, yani o alim olur mu? Olmaz. Onun için bilgiyi özümsemek önemli. İçeriye alabilmek önemli. Hayatı da öyle. Yani hakkını verdiğimiz hayat bizim hayatımız. Hakkını vermiyorsak, bunun için hayatı sevmek, bir hayatta bir olmak lazım. Eğer o hayatı sevebiliyorsak aslında yaratandan ötürü seviyoruz. Ve bunu yapabilmek için de sistemi mekanizmayı okumak icap ediyor. Öteki türlü kişi itiraz ediyor. Ya tamam da hayatta şu oldu, bak işte çocuğun başına bu geldi, çok genç yaşta öldü, bak orada savaş var, burada şunlar şunu yapıyor. Tamam buranın bir sahibi yok. Herkes elini kolunu sallayarak kafasına göre takılıyor öyle mi? Hani senin imanın? Şimdi bugün böyle konuşan bir sürü insanlar var. Birbirlerini eleştiren, yargılayan bir sürü hani ben ilim adamıyım, alimim, ben şöyleyim diyen kişiler var. Niye yargılıyorsun? Herkes görevini yapıyor. Ha adam hırsızlık yaptı. Hırsızlığı cezalandırmak üzere adalete teslim etmeyelim değil bu. Tabii ki görev yapılsın. Ama bir tarafın da o hırsız eğer gidip de birinden çaldıysa o kişinin bırakamadığı veremediği zekatı vardır. Bırakamadığı vardır. Tesadüfen hırsızla o bir araya gelmez. Bakın. Eğer bir şeyinizi değil mi? Zorla bıraktırılıyorsanız bırakılamadığınız içindir. Yani Allah'ın adaletini her yerde onun için muhteşem görür okursunuz. Hani şunu da diye bir vah zamanı senin gibi adamın başına nasıl geldi bu iş? Tam da her birinizin başına gelen sizin için en mükemmeldi. Hiç böyle itirazı olan var mı? Ya benim başıma bir şey geldi ama hiç ben bunu hak etmiyordum. Ve hani e, burada adaletsizlik var diyen bir kişi var mı? Evet. Hayır, gel. Önce diyorduk. Yok ha önce diyorsan tamam. Önce diyorduk da sizden sonra diyemiyoruz. <gülüyor> Öğrendik neden olduğunu o yüzden şimdi. Ne öğrendi mesela? Yani bizden kaynaklı olduğunu hani bırakamadıklarımız diyorsunuz. Evet. Ha anladık ki onu yapamadığımız için zorlandı <gülüyor> ama sizi tanıdıktan sonra. Öğrendik ki kendimizden kaynaklıymış. Çok şükür. Başlayalım. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Şimdi ne kadar mutlu bu topluluk. Yani hafif oluyoruz. Evet, hafifledik, hafifliyoruz. <gülüyor> İtirazı bırakıyoruz. Evet. Aslında kimi itiraz ediliyordu biliyor musunuz? Allah Allah. Allah, yaradana itiraz ediliyordu. İtiraz bitince ne başlıyor? kabul başlıyor. Maşallah. Oo Malatya iş çözmüş. <gülüyor> e, kabul cennetin anahtarı arkadaşlar. Hayatınızda nerede böyle hani huzursuzluklarınız varsa, nerede böyle hani sıkıntı ettiğiniz şeyler varsa, kabul edemediğiniz şeyler vardı. Şimdi bazıları da şöyle yapıyor. E şimdi yani bu her şeyi kabul etmekte polyalmazlık mı? Hayır, şuur ve idrakle Oraya, Farkındalık. farkındalıkla maşallah. Çünkü yani bu sistemin matematiksiz yaratılma ihtimali mi var? Yani bu kadar müthiş bir düzen değil mi? Bir hesap kitap olmadan yaratılmış olabilir mi? Hayır. Öyleyse biz o hesabı kitabı bilebildikçe önce dışarıya okuyoruz tabii ki. Dışarıda nerede var? Yıldızlara bakıyoruz, gezegenlere bakıyoruz. Başka insanların hayatlarını, olaylara, karşılaşmalara bakıyoruz. E ondan sonra bir bakıyoruz ki orada bir matematik var. Yani işte adam bir araba kazası yapıyor. Araba kazasının şeklinin, sisteminin bile müthiş okuması var. Bir rüya gibi. Başına bir olay geliyor, o olayın bir okuması var. Müthiş bir buluşma. A diyor yani geçenlerde. Öyle bir şey oldu ki, o olayı okuduğumda kişi tanımıyoruz. Bütün hayatım okudunuz dedi. Hayır bir olayın okuduk. Bir olayın içerisinde bütün hayat var. Onun için bir gününüzde bir ömrünüz var. Yani bir ömürde yaşayacağınız bütün hal, durum ve fırsatlar size her gün sonuluyor. Daha ötesi de var ama oraya biraz daha içeri girmek gerekiyor. Bir anımızda bütün ömrümüz var. Fırsat izleyen küçük fırsatları göremiyor, büyük. Evet. Ve bir anınızda 72 bin alemin içindeki hayatınızın da ...bilgisi ve sırrı da var. Şimdi öyleyse... ...her birimiz her anı fırsata çevirebilir. Her andan... ...faydalanabilir ve yararlanabiliriz. Ama bunun için... ...önce gerçekten... ...nasıl bir hediye verildiğinin... ...farkında olmamız... Farkında olduğumuzda müthiş bir şükürle teşekkür edebilmemiz ve o teşekkürün ve şükrün de coşkusuyla hayatımızı açmamız ve güzelleştirmemiz gerekir. Ve bu şekilde yaşayanlar, şimdi bakar mı, aa şunun şunu var, bunun bunu var, biriyle dedikodu yapalım, şunu iyileştirip, buna işte aman kötü laf edelim, yoluna bakar. Hani Nasrettin Hoca'ya soruyorlar, hocam hocam diyorlar, bir tepsi börek gidiyor. Bana ne diyor? Tamam hocam ama diyor o börek senin eve gidiyor. O zaman sana ne diyor? İşine bakarsın. Bu bilgi bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil. Talep edildiğinde artık o börek senin böreğin olur. Talep varsa. Sorumluluğun olur. Bu dünyadan, bu hayattan ve hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Ama önce kendi alanımdan sorumluyuz. Kendi alanını bilemeyen, ben diyemeyen biz diyemez önce ben demeyi öğreneceğiz kendi alanımızı korumayı öğreneceğiz benim alanım nerede başlıyor bunu bileceğiz ki başka alanların da o zaman sınırının nerede başlayıp nerede bittiğini bilen olarak başka insanların hayatına müdahale etmemiş olacağız şimdi biraz da soru cevap yapalım 17'de bitiyormuş bize tam bir dakika evvel söylerlerse de alanımızdan çekelim evet dinleyelim. Hocam bir küçük anekdot paylaşacağım. Bir de soru soracağım. Tamam. Ben yıllar önce kendi arabama külüstür demiştim eski olduğundan dolayı. Birkaç gün sonra e, e, evin parkında dururken komşunun hanımı vurdu. Hocam ne yapabiliriz dedi. Dedim teşekkür ediyorum vurduğun için. Daha iyisine dua et dedim. Bir hafta sonra araba değişti. Daha geldi. Hocam özellikle şahit olduğumuz e, çevremizde bazen nefsimizde eee Başkalarını düzeltme, başkalarını değiştirme, taleplerin insanları çok yoruyor. Gelin değiştirme, kardeş değiştirme, iş arkadaşını değiştirme. Bu konuda yatay ve dikey olarak değişimin teknikleri nelerdir? Şimdi tabii şöyle. E, birincisi şu ki, öncelikle durumun tespiti. Şu andaki bulunduğun yeri biliyorsan, şimdi uçak bilet alacaksınız, ne diyor size? Diyelim ki sen diyorsun ki ben Almanya'ya gideceğim. Tamam diyor Almanya'ya gideceksin. Yerini seç. Ne zaman bilmem ne falan seç. Tamam da nereden gideceksin? İşte o nereden gideceğimiz sorusu hepimiz için çok önemli. Neredeyiz? Bulunduğumuz yer ve hal ne? O bulunduğumuz yeri anlayıp öğrendiğimizde bu sefer gitmek kolay. Çünkü bazen şunu diyecek, ya bu gittiğin yere aktarmayla gidebilirsin diyebilir. Bu gideceğin yere belki uçak bileti yok. Şu anda dolu diyebilir. Vakti var diyebilir. Onun için önceliğimiz yer, durum, realitemizi kendi şu anki gerçekliklerimizi tespit etmek. Şimdi bugün birçoğumuzun anlayışları, bilgileri ve idrakleri var. Ama bir de kalıpları var. Şimdi ne dedik? Bu kalıplara belki şu ana kadar ihtiyaç duyduk. Ama bu ezberler ve kalıplar bize yarını da kalıplar halinde oluşturuyor. Çünkü insana verilen öyle bir yetenek var ki, öyle bir güç var ki, inandığını gerçekleştirebiliyor. Bakın, burası çok önemli. Yani o külüstür olmayı ifade etti çünkü öyle bir inancı vardı içeride. Ve ifade ettiğini gerçekleştirdi. Şimdi bu hiç yoktan yaratma değil ama bir yaratım gücüdür. Bakın, insan hiç yoktan yaratamaz. O sadece Allah'a mahsus. Ama biz olandan, var olandan birleştirerek, kendimize çekerek yaratımlar yapabiliriz ki her biriniz bu sebeple kendi hayatını ve kaderi yaratanlarsınız. Bakın, bu ince bir nokta. Kimisi bunu gördüğünde kendini Allah zannetti. Haşa düştü daldan ben oldum diye. Onun için oluş halindeyiz, öğrenerek ilerleme yolundayız ve bu gücü fark eden ve bunu alan, bu asayı alanlar hayatlarını cennet edebilme kabiliyetine sahip.